Ya normalde, kardeşimle başka birisiyle de atalarına kavuşmuş olabilir. Ben böyle diyorum. Ama, evet. Oooo! Oh! Oooo! Oh! Merhaba dostlarım ben Serdar ve Nahres Gizemleri'nin dördüncü sezonunun ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu bölümde e, özel şey düşündüm, daha şöyle düşündüm. İlk yaptığımız gizem videosundan yola çıkacağız. İlk gizem videolarından birisinden yola çıkacağız ve Leatherface'i azıcık konuşacağız e, araştıracağız hazır buradayken şu an Panopticon'dayız Panopticon e, hemen şöyle ortada bir yer haritayı daha fazla ben şey yapamıyorum ha, aynen şuradayız haritanın orta sol kısmında e, şu an kaldığımız yerden araştırıyorum görevlerde nerede kaldıysak oradan araştırıyorum e, Yeri göstereyim Los Santos'un iyice kuzey batısında e, Las Dönturas o diğer araba adalarının güneyinde Fierro'nun doğusunda hemen bak havaalanının doğusunda bir yerdeyiz. Ee, Blueberry'nin batısında kalıyor. Blueberry'nin çiftliklerinin batısında kalıyoruz. Ee, burada bir iki tane sanayi tesisi var. Ee, şuralar falan. Tutrut'un görevlerinin geçtiği yerlerde. Onların da, da kuzeyinde kalıyoruz. Ee, Okey. Ee, zaten şuradan bakıldığı zaman da şey az çok görünüyor. Sanfiyaro az çok görünüyor. Las Lenturas da az çok görünüyor. Çok ilginç bir konumdayız yani. Genel olarak ilginç bir konumdayız. Evet. Ee, buraya geldik. Yavaşça yavaş işte hava kararıyor. Ee, havanın karardığı vakitlerde duracağız, kalacağız, etrafı inceleyeceğiz. Ee, şu an Panopticon'un e, batısındaki bir giriş bölmesindeyiz. Ee, hatta daha yeni e, görevlerde buraya geldik. Ee, burada yarış görevleri yapılıyordu. Bir iki tane yarış görevleri yapılıyordu. Oraya geldik ve burada gördüğünüz gibi elektrikli testlere var. Ee, gayet uygun. Hemen de ben de alacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Düşkusus bir olmuşmuş. Ee, evet, burası Panopticon'un giriş bölümü. Burada hemen ana yol geçiyor. Buradan içeri giriyorsunuz. Ee, burası bir odun kesme tesisi, ağaç kesme tesisi daha doğrusu ee, ağaçları indiriyorlar ve birtakım buradan başka tesislere falan gönderiyorlar. Buradaki ağaçlardan da anlayacağınız kadarıyla. Ee, leatherface ne? Leatherface kim? Nasıl bir şey bu? Yenir mi? içilir mi? Önce ondan bahsedelim. Leatherface orijinalinde Texas Katliamı filminden, Texas Chainsaw Massacre'dan bilinen bir karakter, düşman, katil elektrikli testerisiyle onlarını kesiyor, kurbanlarını öldürüyor. Ve de kurbanlarının derilerinden kendisine maske yapıyor. En bilinen özelliklerinden birisi. Ama maskenin dışında yine kemiklerden, derilerden e, kendisine mobilyalar yapıyor. Şişli dekorlar falan filan yapıyor. Sanresler bunun olduğu söyleniyor ve en e, şey, en böyle güçlü yerlerden birisi de burası. Panopticon bölgesi. Panopticon bu arada e, bekçinin veya bir gözlemcinin, gözcünün tek bir kulülde durup bütün hücreleri... Görebileceği, gözleyebileceği hapishane yapısı da anlamına da geliyor. Böyle bir hapishane türü de e, var. E, buraya da bu isim verilmiş. Nereden sen? Tam da burada bir elektrikli testere bulduk. Leatherface'in e, testere e, temasıyla e, konusuyla çok uygun. E, tabii ağaçla da kesiliyor. O da çok makul. Yani şu ana kadar tuhaf bir şey yok. Eee... Burası çok ürkütücü bir bölge aslında. Gece olduğunda veya özellikle şiddetli bir fırtına çıktığında, yağmur yağdığında veya sis çöktüğünde geceler burası gerçekten çok ürkütücü oluyor. Yani Oyuncuların burayla ilgili böyle e, ürkütücü e, söylentiler yayılması, ürkütücü şeyler gördüklerine iddia etmeleri de çok da buaf değil. E, çok da sıradışı bir şey değil. E, çok doğal. E, şöyle şurada bir ahşaptan yapılma çok da... Özen ve yapılmamış bir sürü bir sürü kulübe var. Şurada aslında şuraya gideceğiz. Şurada tek kısmına gideceğiz birazdan. Burası giriş kısmı olduğu için buradan başlayalım dedim. E, bu kulübelerin içine de e, şöyle şöyle lekeler var. Şimdi, wow burada leatherface mi var? Wow bu bir elektrikli testere. Burası da bu ilginç, ürkütücü bir mekan. Gözlerden ırak bir mekan. Acaba bunlar kan olabilir mi diye bir soru da gayet uygun bir soru. Yerinde bir soru. Olabilir tabii. neler olmasın? Bunun için resmi bir açıklama yok. Bunlar kanizlar değil diye bir açıklama yok. Şeydir. <gülüyor> okay gerek yok onları iş şey ee, Gidelim bu taraflar doğru. Ee, tabii ki kanizler olabilir. Ama kanizler olmayabilir de. Çünkü bunlar burada ağaçlar kesiliyor. Ağaçlarında kendi özütleri var. Kendi üzerinden. Um, Düşen bir takım sıvılar şeyler falan filan var, maddeler var. Bunlar da olabilir. Ama bunlar neden küçük kulübelerin içinde olsun? Hani koca koca ağaçları bakın zaten dışarıda tutuyorlar. Bunları büyük ihtimalle tırları tırlara yükleyip buradan gönderiyorlardır. Hiç şey falan yok yani. Ee, burada tırın girebileceği kadar bir altyapı da yok. Tamamen toprak yollardan oluşuyor ama... Hiç kenarda köşede küçük küçük kesilmiş odunlar görmedik. Hep yani böyle tırların arkasına yüklenebilecek. Ee, ağaçlar var yani ağaç gövdeler artık bunlar. Ne küçük küçük odunlar falan da değil. Ee, o yüzden şey sorusu da sorulmalı. Ya ağaç gövdelerini buradan nereden buraya getiriyorlar da burada şey yapıyorlar kesiyorlar da akıyor. şey yerinde bir soru o yüzden. Ha bunlar kan lekeleri olabilir mi acaba? Olabilir. Tabii ki olabilir. Ee, şu var CJ'nin buralarda öldüğü de söyleniyor sık sık bin insanlar diyor ki vah ben bir şeyin saldır tarafından saldırıya uğradım ve öldüm ee, diye de sık sık söyleniyor ama o noktada işte bu Mite, bu teorilere bu gizeme karşı çıkanlar da şey diyor ya tamam sen öldün de sen zaten şeyi bıraktığında da ölüyorsun şöyle bıraksak CJ'yi bir süre sonra ölür ölebilir açlıktan ölebilir Ara sıra kalp krizinden de gidiyor. Biz bunu biliyoruz. Yaşıyor yani. Veya bazen bug oluyor. Şey oluyor. Tasarirde içinde, içinde küçük tuhaf tuhaf buglar var. Ee, şey yapacak olan. Ee, CC'nin ölümüne sebep olan. Bunları da yine bizzat gördük. Ve de görüyoruz. Görmeye devam ediyoruz. Öyle burada ne, ne yazıyor? Jardley Cable Kampanya yazıyor. Ha halat falan getirmişler. Yine herhalde odunların birbirine bağlanıp e, tırların üzerinde taşınması için. Şöyle bakıyorum notlarıma neler varmış. E, testleri sesleri falan yan duyduklarını çok söylüyorlar insanlar. Hayal gücünün eseri de olabilir. Gerçek de olabilir. Yani bugün şu, şu an burada bir e, şey görsek gerçekten... Hem şaşırırım hem şaşırmam. Şaşırmam çünkü bunca zamanları arıyorduk ve burada bir yerde olduğunu düşünüyorduk ararken. En yani öyle şey yapıyorduk. Ha olsa olsa burada olur gibisinden şeyler düşünüyorduk. Ve burası da tam ee, şey, ürkütücü bir yer. Ama aynı zamanda şaşırırım çünkü çıkmış oldu. Burada bir kürek var. Yani genelde kürekleri koydukları yerler hep şey oluyor. Bir mezar varsa yanına bir de kürek koyuyorlar. Rockstar mizahı gibisinden. Acaba şey mi, bakın burada burası ürkütücü bir yer. Burada kanizleri var, elektrik testere var. İlginç olaylar var. Ee, burada bir kürek koyduk. Acaba burada birileri ölmüş de mezarımız mezarı falan kazılmış olabilir mi? Ama bu arada şey söylemekte de fayda var. Rockstar'ın kendi sitesinde şey dinliyor böyle Sans'ın kendi bölgeleri için ve kısa kısa açıklamalar yapılmış. Ee, Panopticon bölgesi şu an gezdiğimiz bölgedir. Face'in e, ara ara dolaştığı e, var olduğu söylenen bölge hakkında da açıklamalar yapılıyor. Orada şey yazıyor. E, Panopticon'da bazı suçlar olduğunu biliyoruz. Sadece şu an için hangi suçlar olduğunu bilmiyoruz. Tabi yine dediğim gibi e, daha yeni şeyi bitirdik. Sanredesi %100 bitirdiğimiz seride çünkü şu an videoyu hangi zamandan ner, nereden izliyorsunuz bilmiyorum. Ama Sanredesi %100 bitirdiğimiz seride e, daha yeni bu videoyu çekmeden önceki e, bölümde şeyi bitirdik. E, yarış görevlerini bitirdik. Tam burada yarışçılar yaptık. Yasa dışı yarışlar yaptık. O yüzden belki o sitede bahsedilen suçlar bu suçlar olabilir. Ee, aynı zamanda olmayabilir de. Bilmiyoruz. Yani bir sürü bir sürü soru var. Çoktan net şeyler yok ortada. Ee, ama şu işte kulüblerin içindeki lekeler ya acaba başka şeylerin lekeleri mi falan bilmiyoruz. Yani şurada da yağ yazıyor. Oil yazıyor. Belki de bunlar yağ lekeleridir. Diyeceğim. Ama yani şöyle biraz yaklaştığımızda azıcık daha mı koyu acaba bunlar? Azıcık daha mı sıcak tonlarında, kızıl tonlarında bilmiyorum. Belki de öyledir. Ee, bu kadar. Gerçekten çok fazla bilgimiz yok. Ee, buradaki kulübeler gibi çok dışarıda. Böyle Los Santos'un tepelerine yakın bir yerde de bir kulübe var. E, tıpkı buradaki kulübeler gibi, e, şöyle bir kulübe hatta şöyle bir kulübe sanırım. Yok, ha, evet Tam olarak böyle bir kulübe. L şeklinde. Şurada geniş bir bölüm var. Şurada da küçük bir bölüm var. Onun da yine zemininde kan lekeleri diyorum ben artık lekeler var. Çünkü o da aynı modeli e, kullanıyor, ediyor. E, yavaş yavaş da gün doğuyor. Ben bir onu bakayım. Neler şey yapacağız, neler e, konuşacağız. Ee, olduğu gibi ormanlık bir alan burası. Ee, yani çevre çok da şey değil. Çok da öyle fazla yerleşim yok aslında. Ee, sağda sola şurada bir çiftlik var. Yani şu şu kısım olduğu gibi ormanlık işte yollarla falan çevrilmiş. Ee, Sanırım biraz daha e, kırsal isimle denk geliyor. Azıcık izole, azıcık ayrık kalmış. O yüzden bu kadar içeride duran bir yerde birisi çığlık bassa bahsa kim ne duyacak gibisinden şeyler de söyleniyor. Ara ara farklı araçlar spawnlanıyor burada. İçeride en azından Vortex falan spawnlanıyor. Vortex eee şey da suda da gidebilen e, bir araç. E, yarış görevinde başka bir böyle bir pick truck gibi bir şey bir kamyonet e, spawnlanmıştı. O gidiyordu. Ee, bakalım yani internete konulan bir takım görüntüler var Ama bu görüntülerin bir kısmı mod ee, bir kısmı zaten şey değil yani biz böyle bir şey bulduk diye derden bir şey değil doğrudan kısa film yapmışlar sanırım üzerine leatherface üzerine hemen yine buralarda geçen şey yapan vurdum az önce sür bakmayın bir ses çıktıysa, şey olduysa ee, böyle şeyler var montaj resimler var ee, montaj dedim baya böyle bir, bir şey yapıştırdım şu an. Ee, yani böyle şeyler var. Yine bakayım nelerim var. Hemen şurada bir defterim var. Oradan notlarıma bakıyorum. Glissisli havalarda gecedir gerçekten çok böyle şeyler insanın gördüğünü düşünmesine neden olabiliyor burası. O kadar yoğun ve ürkütücü havası oluyor. Onun dışında burada başka egzemler de var. Ee, yani yine Leatherface'in görüldüğü söylendiği gibi. Ee, hani testlerden falan bağımsız düşünürsek doğrudan Leatherface'e bağlayan başka bir şey yok aslında testlerinin kendisi dışında ve burasında bir odun kesme tesisi olduğunu düşündüğünüz an, testleri çok normal burada bulunması için ama testleri bir kere attık diyelim ve buradaki kan lekelerinden buranın işte ürkütücü olmasından burada işlerin suçlardan falan yola çıktığımızda burada yine e, siyah ceketli bir katil var sanrı hasta katil olduğu söyleniyor var ya aslında böyle bir katil var sanrı hasta ee, yine aynısını uzaylar videolarında da Ona da Orada da değiniyorduk katila. Burada da gezdi söyleniyor Burada da ortaya çıktığı söyleniyor Bu suçları bunun işleri söyleniyor Bu kan de onun kurbanlarına ait olduğu söyleniyor Yani çok da Aslında şey değil Burada sadece bir katilin olduğu söyleniyor Herhangi bir katilin olduğu söyleniyor ee, Aynı şekilde Slender'ın da falan da gezdiği de söyleniyor Ama tabii bu gerçek bir şey. Mümkün değil çünkü Slender buradan daha sonra ortaya çıkmış. Daha sonra popülerleşmiş bir şey. O yüzden burada neler var neler yok. Son bir defa göz gezdiriyorum notlarıma başka bir şey var mı diye. Doğrudan bu bölge hakkında ee, Panopticon hakkında başka bir bölge yok. Bu videoyu biraz bununla sınırlı bıraktım. Böyle bundan sonra azıcık daha Bölge bölge gezmek istiyorum. Tıpkı böyle şeyler yapmak istiyorum. Ee, bölge bölge gezip böyle sanki burada saha araştırmaları yapıyormuş gibi ki öyle yapıyor olacağız aslında. Ee, yani böyle devam edecek ee, bu sezon. Ve evet değerli dostlarım çok teşekkür ederim izlediğiniz için, like'larınız için, yorumlarınız için şimdiden ee, sizin e, önerileriniz, fikirleriniz varsa hangi gizem bölgelerini, gizemli bölgeleri araştıracağımız e, konusunda veya e, bu bölge hakkında bildiğiniz daha fazla şey varsa lütfen yorumlarda e, bahsedin. E, lütfen bana ulaştırın ki ben de onları bir kenara not alayım, şey yapayım ve daha sonra bunları değinelim. Böyle Yine e, açıklamalarda bir takım ilginizi çeken başlıklar, linkler, konular olabilir. Oraya da bakmayı unutmayın. E, ya sonraki Bayağı görüşmek üzere hayatta yüksek çözünürlükte mutlu ve huzurlu kalmanız dileğiyle e, şu manzara katta şöyle şey yapalım biraz daha böyle bir evi manzara olsun hafif simetrik evi manzara e, sonraki defaya görüşmek üzere hayatta mutlu huzurlu keyifli yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle bay bay.